Evet arkadaşlar bu atır troit neler yapabiliriz? Su teresi. Bir avuç dolusu su teresini öğütün ve bir macun haline getirin. Bu macunu şişlik olan boyun bölgesine uygulayın. 15-20 dakika boyunca beklettikten sonra yıkayın. Bunu en az 10 gün boyunca günlük olarak tekrarlayabilirsiniz. Alternatif olarak da 2 kaşık su teresi suyunu yarım bardak su ile karıştırın. 6 hafta için bunu günde 3 kez tekrarlayarak için arkadaşlar. Kara hindiba yaprağı. 2 ya da üç kara hindiba yaprağını alın ve bir tarafına doğal tereyağını sürün. Yaprakları nazikçe ısıtın ve guahatın üzerine bunları koyun. Bandaj şeklindeki yaprakların açılmamasını sağlayın ve birkaç saat sonra boyunca orada bunu bırakın. Bir diğer seçenek ise bir avuç kara hindiba yapraklarını ezin ve macun haline getirin. 2 çay kaşığı doğal tereyağını bu karışma ekleyin ve iyice karıştırın. Hafifçe ısıtılan bu karışım ardından etkilenen bölge üzerine uygulayın. 15 dakika boyunca bekletin. Bu tabiri şekillerini 2 hafta için günde birkaç kez deneyebilirsiniz. Yeşil çay arkadaşlar. Günlük olarak yeşil çay tüketimi aynı zamanda guatır oluşumunu da engeller. Bir çay kaşığı yeşil çay yapraklarını bir fincana koyun ve sıcak suyu üzerlerine ekleyin. Üzerini kapatın ve demlenmesi için 5 dakika boyunca bekleyin. Ardından süzün ve biraz bal ekleyin ve karıştırın. Günde en az 3 kez yeşil çay içebilirsiniz arkadaşlar. Organik bal ve ceviz kürü. Organik bal, 1 kilo organik bal arkadaşlar. 40 adet yeşil, taze, küçük ceviz. Cevizleri iyice yıkayın. Kuruladıktan sonra bir iğne kullanarak onlara birkaç delik açın ve içini karıştırın. Keskin bir bıçak kullanarak onları küçük dilimler haline getirin. Cevizleri bir kavanoza koyun ve üzerlerine bal dökün. Güneşe maruz kalan açık bir alana koyun ve 3 gün bekletin. Her gün bir ceviz tanesini iyice çiğneyerek tüketin. Dereotu Sabah, öğle ve akşam aç karnınıza öğünlerden 15 dakika kadar önce bir yemek kaşığı dolusu taze yeşil dereotu birkaç kez çiğnendikten sonra 2-3 yudum su ile yutulur. Bu kür hiç ara verilmeden 3 ay boyunca devam edilir. Bu kürün tiroid modüllerinin azalmasına çok yardımcı olacaktır. Kereviz tohumu Bir bardak kaynar suya 10 gram dövülmüş kereviz tohumu konulur. 10 dakika kadar bekletilip günde 2-3 bardak içilir. lana yaprakları sıkılır ve elde edilen karışım günde 2-3 bardak içilir. Meşe kabuğu Meşe kabuğu sirke ile kaynatılır. Suyuna bez batırılarak boyuna sarılır. Bu işleme 1 hafta devam edilir. Kuzu kulağı Kuzu kulağı zeytinyağı ile ezilir. Krem haline getirilip guatür üstüne sürülür. Ceviz 1 litre pH değeri 7,5 olan alkali su içerisine 21 adet cevizi kırarak bütün olarak atın. Kavanozu alüminyum folyo ile ışık görmeyecek şekilde sarın ve ağzını sıkıca kapatın. Karışım 7 gün kapalı ve ışık görmeyecek bir yerde muhafaza edin. 7 günün sonunda karışımın içerisinden bir cevizi çıkarın. Karışım içerisinden bir fincan su olarak sabahleyin aç karnına için. Bir fincan suyu içtikten sonra çıkardığınız bir tane cevizi de Yavaş yavaş çiğneyerek yiyin. Karışım ve ceviz bitene kadar bu işlemi her gün uygulayabilirsiniz. Ceviz yağ. Hakiki ceviz yağını troit bölgenizine her gece sürerek streç film ile kapatın. 20 gün kesintisi uygulayarak işleme 1 hafta ara verin ve tekrar 20 gün uygulayın. Uygulamayı 3 ay boyunca tekrarlayın. Yine 50 adet kadar ceviz içerisindeki iç kabukları perdeye alarak 1 litre suya koyun ve ağzını kapatın. Kapalı bir yerde bir hafta bekleterek her gün olmak üzere bu sudan bir fincan için. 20 gün boyunca düzenli olarak içtiğiniz bu suya bir hafta ara vererek tekrar uygulayın. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar videolarımız devam edecek abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar gastrit videolarına başladık. Karambol tohumu zencefil kürü.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 Ani aralara karşı rahatlama sağlayarak bağırsak duvarlarını yatıştırıp gazı ortadan kaldırır. Ayrıca mide iltihabı ve mide yüzele riskini azaltabilir. Bir fincan suya 1-2 kaşık kurutulmuş papatya ekleyin ve 5-10 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra için 1 hafta boyunca devam edin. Çilek yaprağı çürü Çileğin içerdiği antoksun özelliği ve fenolik bileşiklerin yüksekliği gastrit iyileşmeye yardımcı olabilir. Bir bardak suya 1 çorba kaşığı çilek yaprağı karıştırın. 5 dakika kaynadıktan sonra soğutun ve günde 2-3 kere için kasinizemptomlara geçene kadar 1 hafta devam edin. Ballı zencefil kökü kürü. Etkin antiinflamatuvar ve antibakteriyel özellikleri yardım ile kasirit tedavisinde kullanılabilir. 1 bardak suya doğranmış zencefil kökleri ekleyin, 10 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakın. Daha sonra bir şeker kaşığı bal karıştırarak günde 2 veya 3 kere için.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 Biraz ılık su ile yarım bardak patates suyunu karıştırın. En az 1 ya da 2 hafta boyunca günde 3 kez her yemekten 30 dakika önce bu sudan için. Bizi izlemeye devam ediniz.